Gençler selamlar ben Sevmeyli Hoca Sevmeyli Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlarım 3. haftanın bölme bölünebilme konusunun testini çözeceğiz bu videoda Şimdi arkadaşlarım şöyle bir şey var sizden özür dileyerek başlamak istiyorum videoya öncelikle çünkü sevgili gençler benim de dikkatimden kaçmıyor değil kitabımızın test kısımlarında bazı soruların cevap anahtarları arkadaşlarım bakın soru yanlış değil ama cevap anahtarları ee, yanlış girilmiş arkadaşlar Kusura bakmayın Yani 10 kere çözdüğüm sorunun bile e, Doğru cevabını bildiğim Ki daha önceki mesela geçen senenin e, Son tekrar kampında çözdüğüm Sorunun cevabı bile Arkadaşlarım yanlış girilmiş O yüzden çok özür diliyorum e, Bunları video ders kitabı olduğu için Biraz daha avantajlıyız aslında Hani videodan direkt e, Öğrencilerimiz Sorunun Cevap anahtarının yanlış olduğu bilgisinin duyurusunu benden alıyor fakat e, kitabı alıp da kendi başına çözmek isteyen arkadaşlarım için gerçekten ama gerçekten özür dilerim. E, bundan sonraki sayfalarda daha az olduğunu e, biliyorum arkadaşlarım hataların daha doğrusu e, hani yok denecek kadar az olduğunu biliyorum. Özellikle oran orantı konusundan sonra, üstü köklü sayılardan sonra arkadaşlarım. Ama bu e, konularda sevgili gençler kusura bakmayın. Gerçekten sizlere de mahcup oluyorum. Eyvallah. Şimdi gençler hazırsanız, dilerseniz sorularımızı çözmeye başlayalım. Arkadaşlarım bize ilk sorumuzda denmiş ki Z11'den büyük veya eşit olmak üzere 3 tane bölme, bakkal bölmesi verilmiş. Verilen bölme işlemlerine göre a artı b'nin toplamı soruluyor. Şimdi öncelikle şuradaki x'i bir oluşturalım. x eşittir 2 ile y'yi çarpıyorsunuz. 2y artı bir de ne diyorsunuz? 3. Buradaki y'yi oluşturuyorsunuz. y eşittir 2 ile z'yi çarpıyoruz. 2z artı 4 diyoruz. Bir de buradaki x'i oluşturalım. x eşittir a çarpı z artı b diyorsunuz arkadaşlar. Bunları dedikten sonra. Bizden istenen a artı b toplamı olduğunda görüyoruz şu a ile b'nin toplamı istenmiş. Bakın gençler burada elde ettiğimiz bir y değerimiz var. Bu y'yi alıp şurada yerine monte edebilirsiniz. Yani x eşittir 2 açtığım parantezi y neymiş 2z artı 4'müş yerine yazıyorum 2z artı 4 artı bir de 3'ümüz var onu da unutmayalım artı 3 dedim. Daha sonrasında 2'yi içeri dağıtın arkadaşlar. 4z artı bakın 2 kere 4 8 yapar. 3 de burada var 11 yapar. Ve x'in aslına bakarsanız 4z artı 11 olması gerektiğini öğrendik. Peki burada x başka neye eşitti? a çarpı z artı b'ye yani eşittir. a çarpı z artı b'ye eşittir diyoruz. Şimdi arkadaşlarım burada z'nin katsayısı 4 z'nin katsayısı a demek ki a eşittir 4. Sabit kısım 11 sabit kısım B demek ki B eşittir 11 diyeceğiz bizden A ile B'nin toplamı istenmişti. ikisini toplarsanız doğru cevabın 15 olması gerektiğini de görebilirsiniz dolayısıyla cevabımız denizli seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz gençler. Geçtim ikinci soruma İki basamaklı X tam sayısının sağına 5 yazıldığında elde edilen sayı şimdi iki basamaklı bir X tam sayısı varmış ben bu iki basamaklı X tam sayısını AB demek istiyorum. AB'nin sonuna 5 yazıldığı zaman 3 basamaklı bir sayı elde ederiz Ve bu sayımız sevgili arkadaşlarım X artı 3'e x neydi 2 basamaklı AB sayısıydı Dolayısıyla ben buraya AB artı 3 yazarsam tam bölünüyormuş arkadaşlar Kalansız bölünüyor ve bölüm dediğimiz kısım yani şurası da sevgili arkadaşlarım bölenin 16 eksi oluyor. Bölen kısmı neresiydi? Şurasıydı. Bundan 16 çıkaracağız şimdi. Bundan 16'yı çıkarırsanız da AB eksi 13 sayısını bulursunuz. 3'ten 16 çıkardığımız eksi 13 oldu çünkü. Şimdi ben bunun kalansız bölünebildiğini biliyorum. Demek ki AB 5 3 basamaklı sayısını şunla direkt bunu çarparak elde edebileceğim. Şimdi ab5 sayısı yazalım ab5 sayısı eşittir ab artı 3 ab artı 3 çarpı ab eksi 13 dedim Bunu dedikten sonra bakın sol taraftaki kısmı ab'ye dayalı olarak çözümlemek istiyorum Bunu nasıl yapabiliriz bakın arkadaşlarım ab5 sayısını elde etmek için ab0 ile 5'i toplayabilirim değil mi bu AB0 dediğimiz şeyde aslına bakarsanız 10 tane AB'dir. Buna 5 eklerseniz AB5 3 basamaklı sayısını elde edersiniz. Dolayısıyla ben buraya eşittir dedim. AB5'i nasıl yazacakmışım? 10 AB, 10 tane AB artı 5 diye yazacağım. Eşittir dedim. Şu kısmı da hepsini birbirinin üzerine dağıtalım. AB ile AB'nin çarpımı AB'nin karesi yapar. Daha sonrasında 3 AB, eksi 13 AB'den eksi 10 AB gelir. Ve 3 kere eksi 13 tane de eksi 39'u buluruz. Şimdi bunları yaptıktan sonra gördüğünüz üzere burada AB'mizin karesi var. Şu artı 10 AB'yi bu tarafa gönderirseniz eğer bakın AB'nin karesi eksi 20 AB elde ederiz. Artı 5'i de bu tarafa eksi 39'un yanına gönderirseniz eksi 44 gelecektir ve eşittir 0 kalacaktır. Şimdi burada bir güzel AB 2 basamaklı sayısını çarpanlarına ayırıyorum AB'ye AB. Burasını da eksi 22'ye artı 22 diye çarpanlarına ayırırsanız çarpımları eksi 44 toplamları eksi 20 olan sayıyı bulmuşuz demektir. O halde buradan AB2 basamaklı sayısı kesinlikle ama kesinlikle şunun eksilisi yani 22 olacaktır diyoruz. Veyahut eksi 2'dir fakat AB2 basamaklı bir doğal sayı olduğu için hem negatif olamaz hem de tek basamaklı olamaz. Dolayısıyla bu değil. AB2 basamaklı sayısının ben ne olduğunu gördüm 22. Peki AB2 basamaklı sayısı başka neye eşitti? Tabii ki x'e bize de zaten x sorulmuştu. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum. Üçüncü sorumla. A'yı B'ye bölmüş, C artı 2 bölümüne ve 4 kalanına ulaşmış. Yukarıda bölme işlemine göre B'nin A ve C türünden eşit sorulmuş. A'yı oluşturalım arkadaşlarım. A eşittir. B çarpı C artı 2 artı 4 tür değil mi? Şimdi benden B'nin A ve C türünden eşitini istediği için ben tabii ki burada B'yi yalnız bırakmaya çalışıyorum. B nasıl yalnız kalır? Öncelikle artı 4'ü karşı tarafa A'nın yanına zıplatacağız. A eksi 4 olacak eşittir. Daha sonrasında da b çarpı c artı ik'imiz gelecek. Bakın burup kısımda c artı 2 dediğimiz sayımız ifademiz burada çarpım durumunda olduğu için karşıya geçerse bölüm ifadesi olarak geçecek. Dolayısıyla ben a 2 4 bölü, C artı 2 dersem artık B yalnız kalmış demektir. İşte arkadaşlarım B'nin A ve C türünden de eşitini bulmuş oluruz. A eksi 4 bölü C artı 2 bizim cevabımızdı. Doğru cevap C seçeneğini verilmiştir diyeceğiz arkadaşlarım. Ve devam ediyorum dördüncü soruyla. A5BC ve A1BC sayıları 4 basamaklı sayılardır. İşte cevap anahtarı yanlış olan sorulardan birisi bu arkadaşlar. A5BC sayısının 19 ile bölümünden kalan 2 ise. A1BC sayısının 19'da bölümünden kalan kaçtır Öncelikle sevgili arkadaşlarım şunu fark etmişsinizdir A5BC'den A1BC'yi ben çıkardığım takdirde Burada 400 sayısının kaldığını görürsünüz Neden? Çünkü bütün basamaklar aynıyken sadece sadece 5'te 1 farklı Buradaki 5'in basamak değeri 500 Buradaki 1'in basamak değeri 100 Dolayısıyla 500'den 100'ü çıkarırsanız bu sayıda 400 kalır o halde ben diyorum ki a5bc'den 400'ü çıkarırsam aslında a1bc'yi eldedir. Şimdi tüm bunları yapmışken 19'la bölümünden kalan neymiş arkadaşlarım şu sayının kalan 2'ymiş. Eksi 400'ün 19'la bölümünden kalanını bulacağım. Ben bu sayıdan 400'ü çıkarıp a1bc'yi bulmak yerine kalanları çıkaracağım ve cevabı bulacağım. Şimdi bana ne lazım? 400'ün 19'da bölümünden kalan gerekiyor. Kaç defa var? 2. 2 kere 19, 38 çıkardım. 2, 0 aşağı indirdim. 20'nin içinde bir defa. 19 dedim çıkar. Kalan ne? 1. Bakın kalan kaçmış arkadaşlar? 1'miş. O halde cevap 2'den 1'i çıkarırsanız doğru cevabınızda bunun kalanı da 1 olacaktır deriz. Cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. İlk baskıdaki kitaplarımızda cevabın Edirne olarak göründüğünü söylüyor. Yalnız yanlış arkadaşlar ee, videonun başında da söylediğim gibi tekrardan kusura bakmayın. Özür dilerim yüz defa da kontrol etsem gözden kaçan detaylar olmuş bunlar. Kusura bakmayın tekrar gerçekten çok maçup oldum. Evet gençler devam edelim. Can sıkıcı bir muhabbet ve sabahtan beri de moralim bozuk yani neyse. Abi tam sayı olmak üzere. Üç tane öncülümüz var yukarıda verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Şimdi çift ve tek sayılarla alakalı ben eğer ki mesela burada demiş ya A çiftse demiş ben çift sayıları 2K ile tek sayıları da 2K-1 ile gösteriyordum. Eğer ki A çift sayı 2K gibi bir muhabbeti vardır. Ee, bunun küpü demiş şimdi ben bunun küpünü alırsam 8k küp gelir 8k küp 8'e tam bölünür demiş 8k küpün içerisinde 8 çarpanı olduğu için tabi ki 8'e tam bölünür dolayısıyla birinci öncülümüz bizim kesinlikle doğrudur geçtim 2'ye a tek ise a karenin 4'le bölümünden kalan 1'dir e şimdi arkadaşlar gelin bunun karesini alalım bakın tek bir sayı bu bunun karesini alırsam birincinin karesi 4k kare birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 4k artı eksi birin karesi de 1 Bakın arkadaşlar bizim bu sayıyı 4'e bölmemiz gerekiyor. Burası 4'ün katı olduğu için tam bölünür. 4'ün katı olduğu için tam bölünür kalan 1'dir. Ne demiş? Kalan 1'dir. O zaman bu da doğru. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz. A kare eksi A sayısı 2'ye tam bölünür denilmiş. Şimdi ben bunu çarpanlarına ayırırsam A parantezinde A eksi 1 sayısını bulurum. A sayısı neyse A eksi 1 onun 1 eksiğidir. Yani bu çift ise bu tektir. Bu tekse bu çifttir. İşin içinde mutlaka bir tane çift sayı var. İşin içinde mutlaka bir çift sayı varsa bunun çarpımının sonucu çifttir. Yani a kare eksi a sayısı kesinlikle ama kesinlikle çifttir. Ve çift bir sayı olduğu için de ikiye tam bölünür arkadaşlar. Demek ki üçüncü öncülüğümüz de doğru. Cevabımız ne olacak? Edirne seçeneği olacak deriz. Geçtim 6'ya. Genişliği 0.9 metreden uzun. Yani 90 cm'den uzun. Bakın burası 90 cm'den uzun. Eee... 1.4 metreden daha kısa olan Ha bu arada genişliği demiş Tamam şöyle diyeceğiz çok üzgünüm 90 cm'den uzun arkadaşlarım burası Ve 1.4 metre yani 140 cm'den de daha kısa Pekala Rafının birine eni 8 cm Diğerine 13 cm olan kitaplar şeklindeki Şekildeki gibi yan yana dizilecektir Bakın arkadaşlar 8 8 8 8 8, 8 dizildiği zaman 6 cm boşluk kalıyormuş 13, 13, 13, 13, 13 dizildiği zaman da burada 9 santimetre boşluk kalıyormuş. Yani aslında bakarsanız ikisi de aynı raf. Birisi 8'in katından 6 fazla. Öteki de 9'un katından, pardon 13'ün katından. Çünkü 13'er, 13'er'deki kitaplar. 13'ün katından 9 fazla diyeceğiz. Şimdi gelin şunu kontrol edelim. Rafımızın genişliği A olsun. Acaba A kaç olabilir diyelim. Bir kere ben 140'dan daha kısa olduğunu biliyorum arkadaşlar. 140'dan daha kısaysa 140'dan önceki 8'in katlarını kontrol edelim. Örnek veriyorum 128 veya işte 136 8'in katıdır. 136 olursa 6 eklenildiği takdirde 142 gelecektir ama bu olmaz 140'dan az demiş. Demek ki önce 128'i kontrol edelim. 128 8'in katıdır 6 eklersem bir rafın genişliği 134 olur ale acaba 134'ü ben 13'e böldüğüm takdirde 9 kalanını veririm. Vermez arkadaşlar. Niye? Çünkü 130 bakın 130 13'ün katıdır ve ben bunu 13'e böldüğüm takdirde 4 kalanını alırım. Burada 9 kalanını almamız gerekiyor. Dolayısıyla bu iş yaş arkadaşlar. Peki 134 yemedi 134 olmadı. Başka ne olabilir? 8'er 8'er arttığı için burası 8 eksiğini kontrol edeceğiz. Yani 126'yı kontrol edeceğiz. Peki ben 126'yı 13'e böldüğüm takdirde 9 kalanını alabilir miyim? 126'yı gelin arkadaşlar şurada. Çok fazla ileri gittik. Şurada gençler bölelim. 130, 126'yı 13'e böleceğiz. Şurası 2 arkadaşlar. 126'yı 13'e böleceğiz. Peki hala bölelim. Başlayalım. 10 defa yoksa 9 defa vardır. 9 kere 13 de sevgili arkadaşlarım. 117 yapar. Kalanımız ne? 9. Bakın mis gibi 9 geldi. 126'yı da 8'e bölünce 6 kalanını veriyor. Demek ki bizim rafın genişliği 126 arkadaşlar. Bu rafa sadece eni 14 cm olan kitaplar dizilirse kaç cm boşluk kalır demiş. Tabii ki bu sefer de 126'yı 14'e böleceğiz ve işlemi tamamlayacağız. Peki ben 9 defa olduğunu biliyorum. 126'nın içinde 14'ün. 9 kere 14 ise 126 yapar. Kalan ne? 0. Demek ki bu boşluk Miktarı boşluk ne kadar kalıyormuş 0 santimetre yani tam tamına sığıyormuş arkadaşlarım kitaplar 14 santimetre kitapları ben buraya dizmiş olsaydım kesinlikle ama kesinlikle tam sığacaktı diyebiliriz. Yedinci sorumuz bir diğer sayfada ne pozitif tam sayısı 3 5 ve 12 ile bölünebiliyormuş. Şimdi arkadaşlarım burada 3 5 ve 12'ye bölünebilen bir sayı bulacağız önce tamam mı? Ee, bu 3'e 5'e ve 12'ye bölünebilen N pozitif tam sayısı işte o sayının Katıdır diyeceğiz Peki 3 5'e e bölünen sayı kesinlikle ama Kesinlikle 15'e bölünüyordur Hem 15'e hem de 12'ye bölünebilen en küçük sayımızda 60'tır. Demek ki N sayısı kesinlikle 60'ın bir katı 60'ın katıysa sevgili arkadaşlarım Ben Ben e, Buradaki aşağıdaki sayılardan 60'ın katı olan mesela 60'dan Tamam N sayısı 60 olsun Şimdi 60 tam 1 çıkardığım takdirde 59 tam bölünür mü arkadaşlar 3'e 5'e 12'ye? Hayır 61 bölünmez 75 3'e bölünür 5'e bölünür ama 12'ye bölünmez 30 3'e 5'e bölünür ama 12'ye bölünmez Fakat sen 60'ın katı olacak dedik ya e, N-60 60'ın K-1 katıdır zaten Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım biz ne diyeceğiz 60'a aratmışa -60 ilerliyorsa sorun yoktur daima bölünür bakın 60 dağın 60 demiştik 60 çıkar 0 0 sayısı hem 3'e hem 5'e hem 12'ye tam bölünür dolayısıyla cevabımız Edirne'dir diyebiliriz. Geçtim 8'e ee, cevap anahtarı yanlış olan bir diğer sorun da buydu cevap anahtarında sorunun cevabı Denizli olarak görünüyor dikkatli olun arkadaşlarım eğer Edirne olarak çözdüyseniz doğrudur devam edebilirsiniz izlemek zorunda değilsiniz bu soruyu. Ee, tekrardan kusura bakmayın diyorum Gerçekten ama gerçekten çok üzüldüm Yani e, inanılmaz derecede kontrol ettik Ama maalesef bu tarz şeyler gözden kaçınca insanın çok canını sıkıyor Neyse bakalım Olduğuna göre bakın A sayısı 50 basamaklıymış B sayısı 51 basamaklıymış A kare artı AB artı 2 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor Şimdi bakın arkadaşlar 50 basamaklı 9'da bölümünden kalanı bulabilmek için rakamlarını toplamamız gerekiyor. Mesela bu sorumuzda daha 2-3 ay önce 400 soruda daha doğrusu 2-3 ay bile olmadı ya. 2022 YKS'den bir hafta önce yaptığımız YouTube tekrar kampında yazdığım ve orada çözdüğüm bir soru arkadaşlarım. Gayet de doğruydu. Cevap anahtarı falan da doğruydu. Sorunun doğru çözümünü orada da yaptık ama ama işte cevap anahtarı girilirken yanlış girilmiş arkadaşlar. E yerine D'ye basılmış gibi. Neyse olur. A kare artı AB artı 2 sayısının 9'da bölümünden kalan. 9'da bölümünden kalan diyor ya 9'da bölünme kuralı neydi? Rakamlarının toplamının 9'a tam bölünmesi gerekiyordu. Şimdi ben o zaman ikisinin de rakamlarını toplayacağım. A sayısının rakamlarının toplamını nasıl bulurum? Arkadaşlar 50 basamaklı olması bizim için avantaj. Çünkü ben bunu ikişerli ikişerli ayırırım. Çünkü ikide bir tekrar ediyor bunun rakamları. 2 ile 3'ün toplamı 5, 2 ile 3'ün toplamı 5, 2 ile 3'ün toplamı yine 5 yapacak. O zaman burada kaç tane 5 var? Tabii ki 25 tane. Çünkü 50 tane sayıyı ben ikişerli olarak grupladım. Demek ki 5 çarpı 25 A sayısının rakamları toplamaymış yani 125 Peki bu 125'in 9'la bölümünden kalan kaçtır? Topluyorsun yine rakamlarını 5, 2 daha 7, 1 daha 8 arkadaşlarım Demek ki kalan kalan 8 olacakmış Tamam kalanımız 8 Pekala burada şu taktiği de uygulayabilirsiniz Şimdi 8'i 9'a tamamlayan kaç var? 1 var değil mi? O zaman kalan 8 dedik ya eğer normal şart tarafında kalanımız 8 o %100 Ama sen bu kalana eksi 1 de diyebilirsin Çünkü eksi 1'e 9 eklerseniz 8'e ulaşırsınız Tamam kalana eksi 1 de diyebilirsiniz Ve bundan sonra A sayısı benim için bu 50 basamaklı uğraştırıcı sayı değil Eksi 1'dir diyebilirsiniz A'yı 1 olarak kabul edebilirsiniz Şimdi B'nin rakamlarının toplamına bakacağız Bakın 2'şerli 2'şerli grupladığınız takdirde 51 basamaklı olduğu için Sondaki bir tane 3 ayrı kalması gerekiyor 7, 7, 7, 7 diye gidecek. E o zaman 50 basamaklı gibi düşünürsek biz bunu. B sayısı içinde. Burada 25 tane 7 var. Artı bir tane de sonda 3 var arkadaşlar. Şurası 175, 3 daha 178 yapar. Acaba bunun 9'da bölümünden kalan kaçtır? 8, 1 daha 9. 9'a bölündüğü için saymıyorum. Kalanımız 7'ymiş arkadaşlar. Bu 7'yi de sen tabii ki o zaman yapacaksın. Negatif olarak nasıl kabul edersin daha küçük bir sayı olarak? Söyle bakayım dinliyorum. Ne kabul edersin? 9'a tamamlayanı ne? 2. O zaman eksi 2 olarak kabul edersin. Demek ki bundan sonra B sayısı da bizim için eksi 2'ymiş diyelim. A kare demiş. Eksi 1'in karesi. Artı A kere B. Yani eksi 1 kere eksi 2. Artı bir de neyimiz var? ikimiz var. Eksi 1 kere 2 ne yapar? 2 yapar. Burada bir tane 2 vardı. Bir de eksi 1'in karesi 1 gelir. 1 artı 2 iki artı 2'den cevap ne olur arkadaşlar? Edirne seçeneği olur. Yine dediğim gibi cevap anahtarınızda ilk baskımızın cevap anahtarında denizli olarak görünüyor. İkinci baskı hepsi düzelir, düzelecek arkadaşlar. Kusura bakmayın. Devam ediyorum. Dokuzuncu sorumuzda AB 2 basamaklı bir doğal sayı. AB artı 2'yi AB'ye böldüğü takdirde burası 4 yani bölüm 4 kalan 11 olduğuna göre. Kaç farklı A doğal sayı değeri vardır diye sorulmuş bize Öncelikle gençler AB artı 2 2 basamaklı sayısını Şuradaki AB'yi Ben 10A artı B biçiminde çözünmeyip 2 ekleyebilirim Eşittir Bunu elde edebilmek için Bununla bunu çarpıp üzerine 11 ekliyorduk O zaman çarpalım 4A artı 4B artı 11 diyeceğiz arkadaşlar 4A'yı 10A'nın yanına attım ve 6A kaldı 4B'yi B'nin yanına attım ve Eksi 3B kaldı 2'yi de 11'in yerine attım ve eşittir. 9 kaldı. Bu sayının tamamı 3'e bölünüyor. Dolayısıyla 3'e böleceksiniz. 2A eksi B eşittir. 3 yapar diyeceksiniz. Şu an işlemlerimiz daha kolay, daha basit bir hal aldı. Şimdi burada küçük sayıdan başlayın arkadaşlarım değerler atamaya. Çünkü sadece rakamları vereceğiz biz burada. B sayımız, B rakamımız 0 olabilir. Yani 0 olursa 2A eşittir. 3 olmaz arkadaşlar. Demek ki... Burada şuna da dikkat etmemiz gerekiyor Tekliğe çiftliğe Bakın arkadaşlar burası %100 çift bir sayı 2a Burası tek bir sayı Tekten ne çıkarsa veya yani ne eklenirse sonuç çift olur Tabii ki tek demek ki bunun da tek olması gerekiyor Ya da çiftten tek çıktı sonuç tek kaldı gibi O zaman ben b'ye tek sayılar vereceğim Yani 1 gibi 3 gibi 5 gibi 7 gibi 9 gibi Tamam Şimdi bunu şuraya çekmek istiyorum arkadaşlar Şöyle 1 3 5 7 9 Şimdi B1 olursa A2 olur Çünkü karşıya attığınız 4 geldi 2A4 ise A2'dir B3 ise da 3'tür arkadaşlarım B5 ise A4'tür He bak mantaliteyi çözdün 2 3 4 diye devam ediyor O zaman 5 6 olacak bu da Şimdi tabi A sayısının kaç tane A doğal sayı değeri vardır diye sormuş 1 2 3 4 5 cevaba 5 diyemezsiniz Neden? Çünkü cevap 5 değil arkadaşlar. Peki ne yapmamız gerekiyor hocam? Nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Nerede hatamız var? Aslında şuraya kadar bir hatamız yok hiçbir şekilde. Sadece dikkatten kaçan bir şey var. O dikkatten kaçan şey de şudur arkadaşlar. Burada A ile B'nin toplamının %100 11'den daha büyük olması gerekiyordu. Bakın A ile B'yi toplayın. 3 toplayın. 6 toplayın. 9 toplayın. 14 değil 12. 12. 12. Toplayın 15. Hangileri 11'den büyük? Tabii ki bu değil, bu değil ve bu değil. İşte şunlar. Demek ki anılabileceği kaç tane değer varmış? 2 tane arkadaşlar. Cevabımız da Bursa seçeneği olacakmış deriz. Ve devam ediyorum 10. sorumuzda. SML Bankası'nın müşterileri için hazırladığı kredi kartlarının bir örneği yukarıdaki şekilde verilmiştir. Ön yüzde bulunan 8 haneli XYZT e, kart numarası arka yüzde bulunan 3. Basamaklı da güvenlik numarası arkadaşlar O CVV dedikleri var ya o işte SML bankası kredi kartlarının geçerli olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki koşulu sağlayan kontrol sistemi oluşturmuştur P sayısı X, Y, Z, T'yi yani şunları toplayıp 2 ile çarpıyor Bunları toplayıp 3 ile çarpıyor P'yi elde ettik mi? Daha sonrasında P elde ettikten sonra bunu 6 ile çarpıp 5 ekliyor ve KLM şuradaki güvenlik kodunu, güvenlik numarasını veriyor bize. Buna göre aşağıda verilen kart ve güvenlik numaralarından hangisi SML Bankası'nın geçerli kartına aittir diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle arkadaşlar buradaki bizim güvenlik numaramız 6'nın katından 5 eksik olmalıydı. 5 fazla olmalıydı Dolayısıyla güvenlik kodlarını bu şekilde eleyebiliriz Peki başlayalım elemeye Bakın güvenlik numarası 6'nın katı 6P artı 5 biçiminde değil Dolayısıyla B şıkkını direkt olarak eleyebilirsiniz İlk gözüme çarpan oydu mesela Tamam Sonra devam edelim 6'nın katından 5 fazladır 617 571 sayısına bakalım arkadaşlarım 6'nın katı mı değil mi bunu kontrol edelim 571 sayısını 6'ya böldüğünüz takdirde 57'nin içerisinde sevgili arkadaşlarım 9 defa var 54 çıkardım 31 kalan ne 1 e kalanın ne olması gerekiyordu 5 demek ki C de olamıyor 431 sayısı 420 tam bölünüyor 11 kalan 5 olur tamam 419 sayısı ise 400 e, bakalım aynen bu da oluyor tamam Şimdi olmayanlar arkadaşlarım zaten B ve C'ydi. Onları da eledik. Onlara bakmamıza gerek yokmuş yani. Şimdi gelelim şu kısma. Şurası XYZT kısmıydı. Şurası ABCD kısmıydı. XYZ'yi toplayıp 2 ile çarpacağız. ABCD'yi toplayıp 3 ile çarpacağız. Önce şurayı bir toplayalım. 6 3 2 daha 11 arkadaşlarım. 11, 2 ile çarptınız 22. Daha sonra geldik buraya. 9 1 daha 10 19 20 7 yaptı. 27'yi de 3 ile çarpacağız. O da 81 yapar. İkisini topluyorsunuz. İkisini toplarsanız 103 gelir. 103'ü 6 ile çarpacaksınız. 618. 5 ekleyeceksiniz. 623. E 617 demiş burada. Bu da cortladı. Geçtik Denizli'ye. 2910 Bunların toplamı 12. 12'nin 2 ile çarpımı 24 yapar arkadaşlar. Şuraya yazdım. 24 artı 1923 artı. Topladığınız 15. 15'in 3 katı da 45 yapar. 45 ile 24'ü topluyorsunuz. Ne gelir? 69 gelir. 69'u 6 ile çarpıyorsunuz. 360 artı 54'ten 414 gelir. 5 ekleyince de 419'un ta kendisi yapar. Güvenlik kodu da zaten 419 olarak verilmiş. Böylelikle cevabın denizde olması gerektiğini de söyleyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum. 11. sorumla bir diğer sayfamda a sayısı 11 basamaklı 3 3 3 3 sayısı bu 21 basamaklı 2 2 2 2 10 basamaklı 5 5 5 5 sayısı olduğuna göre a kare artı b çarpı c değerinin 11 ile bölümünden acaba kalan nedir diye sorulmuş şimdi şöyle diyeceğiz kalanlar üzerinden yürüyeceğiz Tabii ki ben buradaki sayının karesini falan almayacağım arkadaşlar Öncelikle a sayısı için bir tane örnek ben size göstereyim 5 6 7 8 9 10 11 basamaklı demiştik Bakın arkadaşlar 11 ile bölünme kuralı için bir artılı bir eksi diye. ya bundan bunu çıkardınız 0 çıkardınız 0 0 0 0 kalan kalan neymiş 3 bunun kalanı 3 11 basamaklı ya tek adette olduğu için ikişerli gruplandırdığı zaman şunların hepsi 0 oluyor zaten sonda kalan kadar kadar oluyor E o zaman bu da 21 basamaklı bu da tek sayı O zaman bunun kalanı nedir 11 ile bölümünden kalanı 2'dir Burası 10 basamaklı tek olduğu için arkadaşlar şöyle göstereyim ben size Şöyle çıkardığımız 0 0 0 0 0 e o zaman kalan 0 Şimdi a kare demiş ya ben a'nın karesini yerine bunun karesini alacağım. 9 çarpı b gördüğüm yere 2 c gördüğüm yere 0 yazacağım. Bu da neyi verir bize? 9'u. 9'un 11 ile bölümünden kalan kaçtır? Tabii ki 9'dur. Cevabımız edir diyeceğiz. 12. soru. 12. soru. Rakamları birbirinden farklı 12 ile tam bölünebilen 4 basamaklı en küçük iki doğal sayının toplamı kaçtır? Şimdi gençler dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Rakamları birbirinden farklı olacak ve 12 ile bölünen 4 basamaklı biz en küçük sayıları arayacağız. Öncelikle 1000 civarında ne var? 960 mesela 12, 96 12'nin katı ya 8 katı. 960 da katıdır o zaman 80 katıdır. 960 ama 4 basamaklı demiş tabi. Bir 12'nin katı daha ekleyelim. Mesela 48'e eklersem ilk 4 basamaklı sayıyı bulmuş olurum. 1008 ama rakamları farklı değil. O zaman bir 12 daha ekle. 1020 Rakamları farklı değil. Sıfırlar aynı. Bir 12 daha ekle. 1032 rakamları farklı ve sağladı. Bir 12 daha ekle. Çünkü 2 tane demiş bize. iki doğal sayı 1044 rakamları aynı. Bir 12 daha ekle. 1056 rakamları farklıdır. İşte bu ikisinin toplamı sorulmuş bize. O halde 2 ile 6'nın toplamı 8. 3 ile 5'in toplamı 8. Sıfırlar 8. 1'ler 2. 2088 bizim cevabımızdır. Cevap denizliymiş gençler. 13. sorumuz yukarıdaki bölme işleminde bölen ile bölüm yer değiştirebildiğine göre A'nın alabileceği değerler toplamı nedir diye sormuş. A pozitif bir tam sayıydı bu arada bunu da unutmayalım. Arkadaşlarım ne olmak zorundaydı 2A artı 5 şundan daha küçük olmak zorundaydı onu bir yazalım 2A artı 5 küçüktür 3A eksi 4 dedim. Buradan A büyüktür 9 geldi A9'dan büyükmüş bu cepte. Bir de bölüm, bölenle bölüm yer değiştirebiliyorsa tabii ki kalanımız Bölümden de küçük olmak zorundaydı Yani 2A artı 5 türü 29 diyeceğim Burada 2A küçüktür 24 ve A da küçüktür 12 olacak her iki tarafı 2'ye böldünüz Bakın A sayısı 9'dan büyükken 12'den de küçükmüş O zaman burada A'nın alabileceği de hangi değerler var Hocam bir 10 var bir de 11 var. İşte bunların toplamı sorulmuş. Bunları toplarsanız 21 yapar arkadaşlar. Cevap da B seçeneği olmuş olur. Geçtim 14'e. Tersten okunuşu kendisine eşit olan sayılara palindrom sayılar denir. Örnek olarak da 123.321'i tersten okuyun. 123.321 121'i tersten okuyun. 121 gibi. İşte bunlar palindrom sayılardır. Buna göre 3 basamaklı palindrom sayılardan kaç tanesi 3 ile bölünür ama 5 ile bölünmez. Şimdi 3 ile bölünmesi için rakamlarının toplamının 3'ün katı olması gerekiyordu. Ve sevgili arkadaşlarım palindrom sayılarda 3 basamaklı palindrom sayılarda burası ayna görevini üstlenir. Yani şu iki sayı birbirinin aynısı olur. Bu iki basamak birbirinin aynısı olurken buradaki kafasına göre takılabilir. Madem öyle kafasına göre takılabiliyor. Başlayalım arkadaşlar. Ortası sıfır olabilir. Ortası bir olabilir. 2 olabilir. Üç olabilir. Dört. Beş. Altı olabilir. Yedi olabilir arkadaşlar. Sekiz ve dokuz olabilir. Başka olamaz. Şimdi burası sıfırken. Rakamlarının toplamının üçün katı olabilmesi adına. Burası üç. Ve 3 olabilir. Bakın 0 0, 0 yazmadım. Veyahut 6 0 6 olabilir. veya 909 olabilir. Bakın bunların hepsinde rakamları toplamı ortası 0 iken rakamları toplamı 3'ün katı. Başka hocam. 1 1, 1 ortası 1 iken 1, 1, 1 olur. 3 ekle 4 1 4. 3 ekle 7 1 4. 2 2 2. 3 ekliyorsun 5 2, 5. 3'ün katıdır. 3 ekliyorsun 8 2, 8. Bir tane bulduktan sonra hep 3 ekliyorsunuz. Dikkat ettiniz mi? 3 3 3 6 3 3 6 3 6 ve 9 3 6. Bir tane daha buluyoruz. 1 4 1 4 4 4 ve 7 4 7. 3 ekliye ekliye gittik yine. Başka 2 5 2 5 5 5 ve 8 5 8. Bir tane daha. 3 6 3 sıfırdan başlayamam. 6 6 6 ve 9 6 9. 7 ile e, ortası 7 olanlar 1, 7, 1. 3 ekledim 4, 7, 4. 3 ekledim 777 Ortası 8 olanlar 282 Daha sonrasında 3 ekledim 5, 8, 5. 3 ekledim 888 Ortası 9 olanlar 3, 9, 3. 6, 9, 6. 9, 9, 9. İşte bitti çok şükür. Şimdi burada... Toplam 10 tane rakam kullanmıştık Her birinde 3 tane grup var Dolayısıyla 30 tane sayımız var arkadaşlarım Şu an yazdığım ekranda 30 tane yazmış mıyız ay maşallah 30 tane sayı var Ve bu 30 tane sayıdan bazıları 5'e bölünebildiği için onları da eleyeceğiz 5'e bölünme kuralı neydi? Sayının birler basamağının 0 veya 5 olmasaydı Burada 0 hiç yok ama 5 olanlar var Mesela buradaki gibi Bakın bunun elenmesi gerekiyor bunun elenmesi gerekiyor ve şunun elenmesi gerekiyor. Dolayısıyla 30'dan 3'ü çıkarırsanız arkadaşlar doğru cevabın 27 olması gerektiğini görebilirsiniz. Yine tekrardan her soru için bundan sonra ayrı ayrı özür dileyeceğim arkadaşlar sizlerden. Bunun da cevap anahtarı C olarak girilmiş. Üstelik yine aynı şekilde kampta çözdüğüm bir soru. Cevabını E diye okumamıza ve 10 kere tekrar etmemize rağmen, 10 kere kontrol etmemize rağmen gözden kaçan farklı bir detay. Cevap C olarak girilmiş arkadaşlar ama cevap edilme seçeneği olacaktı. Geçtim 15'e. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türk vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan ve son rakamı bir çift sayı olan kişiye özgü bir sayıdır. Yüksel Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını bir kağıda yazıyor. Ve daha sonrasında rakamlarını toplayıp toplamın sonucunu kimlik numarasından çıkarıyor. Yükselim bulduğu sonuç aşağıdakilerden hangisine kesinlikle tam bölünür. Şimdi benim Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaram ABCD sayısı olsun. Ve bu arkadaşlar 11 rakamdan oluşuyor gibi düşünelim. Eğer ki ben bundan bunun rakamları toplamını çıkarırsam. Bakın A artı B artı C artı D çıkar çıkaracağım tamam mı? Şimdi arkadaşlar... <gülüyor> Rakamları toplamıyla alakalı olan hangi bölünme kuralları vardı? 3 ve 9 vardı. Şimdi ben tutup şu eğer 9'a bölümünden kalan x ise bunun da 9'a bölümünden kalan x olmak zorunda. Çünkü bu bunun rakamları toplamı zaten. E peki kalanları çıkarın. xten x'i çıkarın. Kalan ne gelir arkadaşlarım? 0 gelir. O halde bizim bu sayımız kesinlikle ama kesinlikle 9'a tam bölünür. Arkadaşlarım bunu... Bunu başında sıfır girmeden telefon numaralarınıza da uygulasanız olur. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranıza da uygulasanız olur. Herhangi bir kimlik numarasına. Yalnız şöyle bir durum var. Hocam ben denedim. Benim kimlik numaram dörde de bölünüyor. Bu işlemi yapınca dörde de bölünüyor. Bakın olabilir ama ne demiş? Kesinlikle tam bölünür. Yani bütün kimlik numaralarına aynı işlemi uygularsanız. Belki bazıları 4'e bölünmez 2'ye bölünmez 5'e bölünmez 7'ye bölünmez ama 9'a kesinlikle bölünür Arkadaşlar tamam 9'a kesinlikle bölünür ve devam son sorumuz 3 arkadaş bilgi sayılarıyla ilgili Şu bilgileri veriyor bize Bir tane demiş ki şimdi Burayı biraz dikkatli yazmamız lazım Normal şartlar altında soruda Farklı isimler yazıyordu Sanırım Anıl, Kaan ve Halil Yazıyordu ama Irmak hocanız soruyu değiştirirken ee, yani benim yazdığım soruyu değiştirmiş ve kendi kuzenine, kuzeninin isimlerini yazmış. Birtan, Birkan ve Birhan diye. Ee, keşke yazmasaymış. <gülüyor> yani soruyu okurken isimden kaynaklı yanlış yapabiliyorsunuz o derece. Üç kere çözmeme sebep oldu. Şimdi Birtan diyor ki Birkan'ın. Birkan var. Tamam mı? Ee, daha doğrusu şöyle yazalım Ya da neyse sırayla yazalım Birkan diyor Birkan Birhan'dan bahsediyor Birhan'da Birtan'dan bahsediyor Heh. Tamam Şimdi gençler Birtan demiş ki Birkan'ın bilgi sayısını 12'ye bölersem kalan 11 oluyor 12'ye bölünce kalan 11 oluyormuş Güzel Birkan demiş ki bir bilye sayısını dörde bölersem kalan bir oluyor. Dörde bölersem kalan bir oluyor bir hanım bilye sayısını. Bir han da bir tanım bilye sayısını üçe bölersem kalan bir oluyor demiş. Güzel. Şimdi üç tane öncül var. İfadelerden hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Birinci öncülümüzü okuyalım. Bir tan ve bir kanın bir tanın. Ve bir kanın bir yasaylarını toplayalım demiş toplayalım 12k artı 3b artı 12 yapar 3'ün katıdır demiş 12 3'ün katı 3 3'ün katı 12 3'ün katı olduğu için evet birinci öncülümüz doğru Bir olmayanları sevebilirsiniz mesela ikiye bakalım birtanın, birtanın, bir han ve bir tanın bir han ve bir tanın bir yasayların toplamı yani 4a artı 3b artı 2 2'nin katıdır. Bak burası 2'nin katı, burası 2'nin katı ama B hakkında bilgim olmadığı için ve burası da 3'ün katı oldu. mesela B tek sayıysa, 3 kere tekten tek gelir. Dolayısıyla 2'ye bölünmez. Demek ki bu kesinlikle veya daima doğru değilmiş. Bir kan ve bir hanın, bir kan ve bir han. Bunların birleş sayıları toplamı da 4'ün katıdır. Onu da yazalım. 12k artı 4a artı 12. Bakın. 4'ün katı 12 4 4'ün katı 12 4'ün katı Dolayısıyla bu ifade de doğru Cevabımız bizim 1 3 olacakmış Sevgili gençler Evet bu videomuzun ve testimizin de sonuna geldik Artık yarınki konumuzda sizi karşılayacağım Ebobek işleyeceğiz arkadaşlar Ya da farklı bir tabirle Obek ok işleyeceğiz İkisini de söyleseniz hiç sıkıntı değil ee, Anlayan zaten bir şekilde anlıyor ee, yarınki konumuzda görüşeceğiz arkadaşlar Yarınki konuya kadar şöyle Obebokek alakalı birkaç kestirme bilgiler Öğrenebilirsin Gerek google'dan gerek e, Kitaplarımızdan konu anlatımlı kitaplarımızdan Şöyle birkaç bir şeye bakın ki Ben anlatırken yabancılık çekmeyin arkadaşlar Çünkü yarın Obebokek'i çok ama çok Güzel öğreneceksiniz ee, Benden size söylemesin. Yarın görüşürüz arkadaşlar Kendinize dikkat edin Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın. Habibi de sizi seviyorum.